Yok olayım ben Koştum bir firara Yeni ölmezsem yine ara Kara kış gibiyim sobalara Bizi doldursun odalara Kızgın üstüne düşmüş Dolunayım ben Soldum bir kere geri, geriye dönersem Yok olayım ben Yolta olayım ben Koştum bir firara Yeni ölmezsem yine ara Kara kış gibiyim sobalara Bizi doldursun odalara Kızgın günlerin üstüne düşmüş Dolunayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum